Evet sevgili arkadaşlar Arapça ilahiyat üçüncüsünüz. Birinci ara dönemi sorularını deneme sınavı sorularını dünlerle birlikte çözmeye başlıyoruz. Birinci soru aşağıdaki cümlenin edilgen formu hangi seçenekte verilmiştir? <gülüyor> Piknikte ekmeği çocuklar yiyor. Burada diyeceğiz ki eee Çocukları kaldıracağız aradan arkadaşlar. Çünkü kimin tarafından yediği bilinmeyecek edigen. يُعْكَلُ الْخُبْزُ فِي النُّزْهَةِ Dolayısıyla يَعْكُلُ الْخُبْزَ ee, Piknikte ekmeği yiyor. Burada hüve var. يَعْكُلُ الْخُبْزُ فِي النُّزْهَةِ Yukile yendi el hubz ekmek finuzeti piknikte yendi halbuki bizim şeyimiz muzari geniş zaman yakulu taame finuzeti e, piknikte yemek yeniyor yiyor daha doğrusu yiyor yukulu taamu finuzeti ve piknikte yemek yeniliyor doğru cevabımız nedir arkadaşlar B İkinci sorumuz Aşağıda verilenlerden hangisi geniş zamanın hikayesinde kurulmuş bir cümledir? Evet. Küntü ezhebu ilel mescidi zârik el-hîn. O vakitte mescide gidiyordum. Ama nedir? Geniş zaman olacak. Bu geçmiş zaman. E kâne teclisü fil hadîkati. Bahçede, parkta oturuyor idi, oturuyordu. Dolayısıyla doğru cevabımız budur arkadaşlar. bu kadimine minel nüzeti. Öğrenciler e, piknikten geliyordu. Kehnet seyeselü suelen bir soru soruyordu. E, doğru cevabımız nedir? Kehnet tecrisü fil hadikati. Eee, kanat Fatimatu kad qalet leke Şimdi burada da yanıt açıklaması verilmiş. Kuntu ezhebu ilel mescidi zalikal hin. O sırada ben camiye gidiyordum. Kanatulla bu kadimin emnenuzati öğrenciler piknikten geliyorlardı. Kan ses el sualen bir soru soracaktı. Kanat Fatimatu kad saalet ve kad qalet leke Değerli ke, Fatma bunu sana söylemişti. O zaman keyanet tecrüsü fil hadikati o bahçede otururdu anlamında olup geniş zaman hikayesi kipiyle kurulmuştur. Doğru cevap nedir? B'dir arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda aşağıdakilerin hangisi müennes, mansup, müsenne olan has ismi mevsullere örnektir? Bakın elletenî Mansup değil, merfudur arkadaşlar. Elleti <gülüyor> müfret ellevati cemi için, elleti cemi için, o zaman elleteyni nedir? <doğru>, Doğru cevabımız budur. Dördüncü soruda Farabi İslam dünyasında ne diye adlandırılır? Cümlesinin anlamca en yakın Arapça karşılığı hangi seçenekte verilmiştir? Evet 4. sorumuz. Bakalım men sema'hu bil Farabi fi'l alem'i'l islami. İslam aleminde Farabi olarak kim isimlendirdi diyor. O bizim cevabımız değil. Bi mena summi'al Farabi fi'l alem'i'l islami. İslam dünyasına Farabi ne olarak isimlendirildi? Ne ile isimlendirildi? Bu da bizim cevabımız değil. Bi men summi'al Farabi fi'l alem'i'l islami. İslam aleminde ne Nasıl isimlendirildi? Ne ile isimlendirildi? Bime ne ile? Bu da bizim cevabımız değil. Bime yusemmel farabi fil alemin islami ee, İslam alemde farabi ne ile isimlendirilir? Ne diye isimlendirilir? Arkadaşlar e, doğru cevabımız D şıkkıdır. Yani bime yusemmel Farabi farabi e, İslam dünyasında ne diye isimlendirilir, ne diye adlandırılır olacak. İstekbele karşıladığı fiilinin edilgen hali, istekbele karşıladığı, karşılandı olacak. O hangisine doğru olarak vermiştir? Arkadaşlar istekbele fiilinin ilk harfi, Ötre olacak sondan bir önceki harfi de nedir? Esre olacak. Yani e, kuralımız bu. E, mazide ilk harf ötre, sondan bir önceki harf esre. Mesela ketebe, kütübe, celese, cülise. Muzari'de de ilk harf ötre arkadaşlar yektubu, yuktebu. O zaman ne oluyor? Beşinci sorumuzun cevabı. E, üstlük bele olmaz. Üstlük beli olmaz. Üstlük bile. Ha bu zaten ustuk bile. Üstlük, e, bu mazi olduğundan dolayı arkadaşlar doğru cevabımız. Daha önce de söylediğim gibi ilk harfi ötre, sondan bir önceki harfi esre oluyor. Doğru cevabımız budur arkadaşlar. Üstlük bile karşılandı. Karşıladı, karşılandı. Altıncı soru. Bu hatalar evliliğin başarısızlığına yol açıyor. Bu hatalar evliliğin başarısızlığına yol açıyor. Anlamı taşıması için aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi fiil gelmelidir? فَزِلْ <gülüyor> اَخْتَعُوا hazih ahtao evet hazih ahtao ne yapıyor nokta nokta ile eee feşl-i zevaci başarısızlık feşil başarısızlık evliliğin başarısızlığına yol açar acebere zorunluluk kıldı diyor olmaz tucbiri zorunluluk kılar olmaz etdi yol açar doğru cevabımız budur arkadaşlar tueddi Şimdi burada da yanıt açıklaması var. Diyor ki cümle başına yer alan dişil işaret isminden ve hatalar anlamına gelen ve akılsız çoğul yapıda olan el-ektau kelimesinden sonra tekil dişil bir ifade kullanmamız gerekir. Yani neyidir? Tüeddi'yi kullanıyoruz. B ve C şıkkında yer alan fiiller dişil yapıdadır. B şıkkında yer alan tücbiru zorlar anlamına gelir ve ale tücbiru ale harficeriyle kullanılır. C şıkkındaki tüeddi'yi ise ile harficeriyle kullanılar arkadaşlar. Yani doğru cevabımız nedir? Tüeddi ile feşli zevaci bu hatalar ne yapıyor? Evliliğin başarısına yol açıyor. Tüeddi. Yedinci sorumuz Gördüğüm çocuğu beğendim cümlesinin çevirisi aşağıdakilerden hangisidir? Evet, bakın gördüğüm çocuğu burada elbette yani iki çocuktan bahseder. Halbuki yukarıda bir çocuk bunu eliyoruz. El qistatul liti qaretu hamsi kianet e, Dün okuduğum hikaye üzün, yani, e, üzüntü vericidi. E, şeyimizle ilgisi yok. Çocuk hoşuma gitti. Hangi çocuk? Elezi? O çocuk ki, ey tühü, gördüğüm çocuk benim hoşuma gitti. Doğru cevabımız budur arkadaşlar. Karacal maridu lezi intazara tabib. Doktoru bekleyen hasta çıktı. Zehebel ricalu lezine amilne ma'hum. Ma Birlikte çalıştığımız adamlar gittiler. Doğru cevabımız dediğimiz gibi o. Tekin soru, aşağıdakiler hangisi? Ehlen ve sehlen ya ebi. Neuverte beytene ifadesine verilecek bir karşılıktır. <gülüyor> ehlen ve sehlen ya abi, Babacığım hoş geldin. Evimizi nurlandırdın. Cümlesine ne denebilir arkadaşlar? <gülüyor> ehlen ve sehlen dendiğine göre ehlen biküm diyecek. Hoş bulduk. Elbeytü münevverun uvucudikum ya evladi. ''Ev sizin varlığınızla, var olmanızla nurludur zaten, aydınlıktır çocuklarım.'' diyor. Doğru cevabımız bu. ''E tabaktu at'imaten şehiyeten leziz yemekler pişirdim. Min ya yevâni'' Senin için, senin hatırın için lezzetli yemekler pişirdim. Konumuza ilgisi yok. ''E temenne entu'cibeke'' ''Umarım ki hoşlanırsın, hoşuna gider. Te ile ilel buyurun.'' sofraya sıfır ya, bu maaide tu zek, zekerteni, bı ayıam şababı, zekerteni, bı ayıam şababı, bu sıfır bana genç günlerimi hatırlattı. Nasıl kahet il hayatı hayat nasıldı? Fi ahdi şababı keye cedi gençliğinde hayat nasıldı dedeciğim diyor. Doğru cevabımız arkadaşlar, denemizi ol. Evet. Dokuzuncu soru. Otele Türkçe konuşanlar geldi. Cümlesinin anlamca en yakın Arapça karşı hangi seçenekte verilmiştir? Sınavda arkadaşlar genelde anlamca en yakın diye bir ifade var. ya En yakın. Peki bakalım. Anlamca en yakın. Dokuzuncu soru. ile fundukhi men yetekelle mutturkiyete. Türkçe konuşan otele geldi. Otele Türkçe konuşan geldi. Yani Türkçe konuşan adam geldi. Halbuki yukarıda ne diyor? Konuşanlar diyor. Cee ilel funtiki men ye tekellemûnet Türkiye'de Otele Türkçe konuşanlar geldi. Türkçe konuşanlar geldi. Bakın bunu Doğru cevabımız bu ama diğer şıklara da bakalım. Men yetekellemü Türkiye teca ila el Türkçe konuşan o otele geldi bir kişi. C ila el funduki men la yetekellamu Türkiye. Türkçe konuşmayanlar otele geldi. Men ca ila el funduki huwa tekellemet Türkiye جدا. Eee otele gelen gerçekten Türkçe konuştu. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar 5. Onuncu soru, aşağıdakiler hangisi mezit meçhul bir fiildir? Mezit meçhul. İftekere, arkadaşlar, meçhul değil. Ekreme, meçhul değil. Kevvene, meçhul değil. Peredde de meçhul değil. Bakın hepsi malum. Ee, doğru cevabımız budur döbe. Yani A, B, D ve E seçeneklerinde verilen fiiller etken yapılıyken C seçeneğindeki bir edilgen yani meçhul fiil. 11. sorumuz. Eşare-i Aminul Âm genel sekreter işaret etti. ile अहमiyet-i taavun, yardımlaşmanın önemine, me'an-ı nüzumat-ı Münazzamati Dünyası, uluslararası örgütlerle yardımlaşmanın önemini işaret etti. Bakan, mali sorunların çözümünün kolay olmadığını işaret etti. Beş yıkkında öğreniminin öğrenimin sona yaklaştığına inanıyor olmalı. Kış mevsiminde dünya güneşten uzaklaşır. Bir seçeneğinde genel sekreter, uluslararası kuruluşlarla yardımlaşmanın Önemi'ne işaret etti. Doğru cevabımız bu sevgili arkadaşlar. 12. soruda aşağıda verilen hangisi aşağıda verilen fiillerden hangisi müfret muhatap formu? Bakın müfret muhatap. su <gülüyor> ilu. bakın onlar soruldular. Ente suilte ente bak müfret muhatap doğru cevabımız bu. Entüme tesniye, ene müfret ve bu Tabii müfret ama nefsimi i bu. Nehnu جَمِي Dolayısıyla doğru cevabımız nedir arkadaşlar? اَنْتَ سُئِلْتَ Sen soruldun. 13. sorumuz. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken fiilin doğru formu hangi seçenekte verilmiştir? اَسْسَيَّارَةُ مِنْ قِبَلِ الْمُصَلَّحِ Musallah tamirci. Tamirci tarafından tamir edildi diyeceğiz. O zaman... Nedir? Ee, Tabi teyare müennes olduğu için fiilimizde ne olacak arkadaşlar? Mühennes olacak. Asla ha tamir etti ama müzekker. Asla hat tamir etti e, ama tamir edildi diyeceğiz. Yani meçhul. Çünkü araba tamirci tarafından tamir edildi. O zaman C şıkkı arkadaşlar. Uslihat doğrusu bu. Hamir edildi. 14. sorumuz aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere en uygun kalıp ifade hangi seçenekte verilmiştir? Ehlen ve sehlen ya ebi nevverte nevverte beyteki Müennesse söylenir. Elbeytü münevvarın bu vücudike ev senin varlığınla, vücudunla nurlanmıştır. Evet. Nevvarte beytine evimizi nurlandırdın. Beytüke münevvarın evin nurludur. Nevvarte beytine tabi burada beytine eee mecru olduğu için olmuyor. Doğru cevabımız bu arkadaşlar. Nevvarte beytene yani mansup, mefol oluyor. 15. sorumuza geldik. Hadarat tiflu nokta nokta ey fil hadikati cümlesinin müzekker, merfu ve cemi olduğunu düşünürsek boşluğa hangi ismi mevsul gelir? Bakın burası müzekker, merfu ve cemi. O zaman ne olur arkadaşlar? E şıkkı olur. Bakın cemi olacak. Ellevati bayanlar için, ellezi müfret müzekker için, ellezayni tesniye ve mansup, ellezani ikil ve merfu o zaman ellevine. Doğru cevabımız. Altıncı soru aşağıdaki cümlenin boş bırakılan yere hangi kalıp ifade gelebilir? Her <gülüyor> zihl bu filmler murgbeun bedel min yerine lil gayeti. Yıvadan an onundan şey, bir vaslatı aracılığıyla, bir idaafeti ile ona ek olarak son derece diyeceğiz lil gayeti. Bakın. Yanıt açıklamasında bu filmler korkunçtur anlamına gelir. Boş bırakılan yeri A ve C seçeneğindekinin yerine deki yoluyla E'deki ye ek olarak anlamındaki kalıp ifadeler uygun değildir. B seçeneğindeki son derece anlamına gelen kalıp kullanılırsa cümle bu filmler son derece korkutucudur anlamına gelir ve doğru şekilde tamamlanır. Doğru cevap B'dir. 17. soru aşağıdaki Arapça cümlelerin hangisi geniş zamanın hikayesi kipinde yazılmıştır? 17 aşağıdaki Arapça cümlelerin hangisi geniş zamanın hikayesi kipinde geniş zamanın arkadaşlar geniş zaman ene estaikızu mübekkiren külle sabahin her sabah erken uyanırım kenü yakussun hezil qıssate bu hikayeyi anlatıyorlardı. 17. soru anlatıyorlardı. Kenu, bak hikayesi Kenu. Hikaye ediyor, yakussuna anlatırlardı. Hezi kıssa doğru cevabımız arkadaşlar nedir bu? Muhammed çocuklarla oynuyor. Hiye teclisi fil hadika, o bahçede oturuyor. Farkta oturur hem yakusuna ezli kıslar onlar bu hikayeyi anlatıyorlar. Evet Kane ile o zaman hikaye oluyor. 18. soru arkadaşlar. Her el kutubu nokta nokta karaahen talibu çocuğun pardon öğrencinin okuduğu kitaplar bunlardır diyeceğiz. O zaman el kutub cem'i ve müennes oldu. Yani cemi keserler. Müennes kabul edilir. Elleti cevabımız olması lazım. Çünkü ellezi erkek için men kim soruya da atıyor. Ellezine o kimseler ki cem'i müzekker. Ellezeyni o iki erkek falan. Ama doğrusu müfret, müennes kabul ediyor. Şunu unutmuyoruz. El kitabı müzekker ama el kütüb cem'i tekstir olduğu için müennes kabul ediyor. Mesela hazel kütübü denmez hazil kütübü diyeriz. On dokuzuncu soruya geliyoruz arkadaşlar. هَذَانِهُمَ الرَّجُلَانِ اَلَّذَانِ تَحَدَّثْنَا عَنْهُمَا Cümlesinin doğru çevirisi hangisidir? Bu kendisinden söz ettiğimiz adamdır. Yanlış çünkü iki adamdan bahsediyor. Bakın. Bu ikisi kendinden söz ettiğimiz adamlardır. Bu ikisi. Çünkü bunlar diyor Cem'i, bu ikisi kendinden söz ettiğimiz kadınlardır. Kadınlar değil erkekler. Bunlar kendinden söz ettiğimiz kadınlardır. O da yanlış. Dolayısıyla doğru cevabımız bu. Son sorumuza geldik arkadaşlar. فَتَحْتُتُ <gülüyor> Televizyonu açtım. Key, nokta, nokta neşretel الْأَخْبَارِ Cümlesindeki boşluğu aşağıdaki fiillerden hangisi doğru şekilde tamamlar. شَهَدُوا <gülüyor> izlediler. نُشَهِدُ izliyoruz. يُشَهِدُ izliyorlar. سَيُشَهِدُ izliyor. يُشَهِدُ izliyor. izliyorlar. Burada arkadaşlar keyfiili e, muzari nasip eden bir edat olduğundan dolayı doğruca yani bu mazi نُشَهِدُ tabi muzari ama sonu ötre. Seyyüşehidü sonu ötre, yüşehidüne merfu, dolayısıyla doğru cevabımız budur arkadaşlar. Yüşehidü, yani izlesinler diye haberleri izlesinler diye televizyonu ne yaptım? Açtım. Bu videodaki yayınımız burada sona erdi. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.